Yeşil boya vurduralım kuyonanın askerini ta taviya kofturalım tampar ya her olsun Ben o yananın yoluna asker durdum Kontma şey yurdum Dağlara ordu kurdum Rüzgarlardan atım var Çimçekten kanadım var Göksümde al yazılı Gazilikler atım var Bravo, bravo, çok güzel, Şuhud'dan sevgiler, selamlar.